Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Petrol Ofisi Sosyal Lig uygulamasında 17. haftaya girdik. Hemen 17. haftanın kadrosunu oluşturalım. Bu bir haftalık önceki kadro onu siliyoruz. 88.250.000 €'luk bütçemiz var dizilişimiz 3 4 3 şeklinde. Bu haftanın fikstürüne bakalım hemen. Beşiktaş, Gençlerbirliği, Ankara Ücü, Denizlispor, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Sivasspor, Göstepe, Alanyaspor, Konya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe. Şimdi yine 2-3 takım belirleyip, onlar üzerinden kadromuzu oluşturalım. Burada kimli kimi seçebiliriz? Trabzonspor, Kayseri Spor maçında Trabzon kesin kazanır. Trabzon'u oyuncularını açalım şöyle bir. Trabzonspor, forward the Murtasa, Vakayama, başka kim oynar? Yusuf sarı. Burada atabilecek oyuncu da bulmak lazım. Sonunda da 90 dakika oynama. Yusuf sarı. Hmm, son 37 dakika oynamış. Kadr parmak 90'lar koyulmuş. Burada sosayı seçelim. Sosayı seçtik defansta. Joe Perry, Acoustic Kampi Novak. umur e, Hüseyin seçelim. Hem e, maliyeti 2 milyon yuro'luk değeriyle ucuz. 4 tane oyuncu belirledik Trabzonspor'dan. Şimdi aşkın kimi seçelim? Fenerbahçe-Çaykurspor maçında Fenerbahçe'den seçelim. Nerede kazanır Vedat Noric Orta saha Max Kruse Ger Rodriguez cezalıydı son hafta onun cezası bitti O gerçek Ozan Tufan var Ger Rodriguez seçtim defansta da seçelim Baştan 4 oyuncu seçtik. Başka kimi seçelim? Sivasspor Spor Göztepe. Paşakşehir, Kasım Paşa. Paşakşehir'in kalıcısını seçelim. Mert Günok. Gaspor'dan sessek. Seor Tor. Goyanu Yunus Bakalım O şöyle direkt kazanabilecek bir oyuncu var mı? Şey takım var mı? Başka Alliance Spor, Konyaspor hiç belli olmaz. Altaratasaray antallı spor var. Hmm, Beşiktaş gençler biliyor Beşiktaş'tan seçebiliriz. Orada canlar var çünkü asit mast yapıyor. Oradan canları seçelim. Forvet'i e. kimin çok tüm takımlar yapalım da kimi koyabiliriz? En yüksek puanı getiren Kamyonu'da var mesela Gazşehir'le Gaziantep Göz Gaziantep'in ortası bu Kamyonu'da yi Burak Yılmaz seçelim evet. Burak mı seçtik Yedekleri oluşturalım şimdi Tüm takımlar diyeceğim yedeklerde Kökhan Akkam var mesela Onu seçelim Yedekleri genelde böyle Tüm takımlar diyip Geçen hafta en fazla puanı getirmiş oyuncuları seçmeye çalışın Faydası olur Kitsiyo var Hop Kırkıcı gün oynuyordu hmm. Deniz Spor Kendi evin denizde yenir mi? Hiç belli olmaz okay. Bir daha yapalım şöyle Oradan Kitsiyo'yu seçtim yani. Orta sağa Oğuzhan çalıyor Selava çoğu çalır Puan getirmez oyuncu yani özel var, şehirden yine Bütçemiz yeterli değil Neyse kadrımız bu şekilde olsun Evet kaptan Kaptan kim olsun, Sörlot olsun Evet Kadromuzu kaydettik arkadaşlar 17. hafta puan durumumuz bu şekilde 17. hafta puan durumumuz pardon kadromuz bu şekilde Şurada arkadaşlar bir de en son 1.250.000 Euro'luk bitçemiz vardı Mukayyaroyu seçtim Fiyat uygun diye 1 milyon harcadım Kadromuzu bu şekilde kaydedelim Kaptansör Lot Yediklerimiz bu şekilde kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Umarım faydalı olur. Ödülleri kazanırsınız. Bay bay.